Arkadaşlar merhabalar, TYT Geometri Full Tekrar Kampı'nın 19. gününün ikinci videosundayız. Yani son gündeyiz. Ramazan'ın ilk günü başladık bu işe, 19. günü bitiriyoruz. Ben her zaman söyledim, bu kampı yaparken aşırı derecede keyif aldım ve artık bitiyor. Sen de keyif aldın çünkü niye? Konu anlatımını tamamıyla tamamlayacağız. Eskiden konu anlatımı bittikten sonra Geometri Full ya da Full'e yakın yapabilirdin diyordum. Ama artık bu kitabı da hakkıyla bitirdiysen şunu söyleyebilirim. Bir aksilik olmazsa inşallah geometri full kardeşim. Sen artık full yapma adayısın. Eksik hiçbir şeyin kalmadı. Buradaki güzel sorularla acayip bir şekilde geliştirdin kendini. Ve ben bu anlamda çok mutluyum. İnşallah sen de mutlusundur. Beraber güzel bir yola girmiştik. Ve bu yolu birlikte çok güzel bir şekilde bitirdik. Deneme sınavlarında da bu farkı zaten sen göreceksin kardeşim. Evet nerede kalmıştık son dersteyiz. Nerede? Dönüşüm geometrisinde sayfa numarası 173. Yani ikinci bölümdeyiz. Bir tık daha güzel sorular diyebiliriz. Yeni nesil demeyelim buna. Yeni nesil demeyecektik. Sayfa numarası 173 174, 175 ve 176'ya da devirip ondan sonra şu kapağı kalın kapağı da kapatıp şu güzel kitabı bitirmenin mutluluğunu yaşayacağız. Ve geometri kul yapmanın mutluluğunu yaşayacağız arkadaşlar. Hadi bakalım. Son dersimize başlayalım. Örnek 13'teyiz. Şekilde P noktasının D1 doğrusuna göre simetriği P üsü ve P üsü noktasında D2 doğrusuna göre simetriği P2 üsü. Kardeşim P'nin bu doğruya göre simetriği dediyse dik olacak ve şunlar birbirine eşit olacak. P üsünün de bu doğruya göre simetriği dediğine göre dik olacak ve şunlar da birbirine eşit olacak mı? Olacak. Benden P, P üstü uzun isteniyor. Kardeş noktanın noktaya göre simetriği almana gerek yok. Uzunluk isteniyor. Sen buradaki H1'i bulursan. Bu da noktanın doğruya olan uzaklığı. Burası da h1. Buradaki h2'yi de bulursan. E burası da h2. Dolayısıyla 2 h1 artı 2 h2'den sonuca ulaşırsın. E o zaman buradaki şeyi bulmaya çalışalım arkadaşlar. Oo, noktanın doğruya olan uzaklığını bulamıyoruz burada hocam. Burada da bu noktayı bilmediğimiz için bunu da bilemeyiz. Bunda da noktanın doğruya olan uzaklığını bulamayız. E ne yapacağız? Hocam h1 artı h2'yi bulabiliriz. İki paralel doğru arasındaki uzaklıktan. O da c'ler farkı ama x'lerin kaslarıyla aynı mı? Aynı ve paralel. C'ler farkı yani burada h1 artı h2 neye eşittir? C'ler farkı eksi 5 eksi 10 bölü kare küsünde akar artı b kare. Yani 3 4 varsa 5'te. Burası kaç yaptı? 15 bölü 5'ten 3 yaptı. Arkadaş burası 3 ise h1 artı h2 3 bizden ne isteniyor? 2 h1 artı 2 h2 isteniyor. O da ne yapar? 6 yapar. Birinci, 13. soru ne yaptı? Denizli yaptı geldik 14. soruya. Analitik düzlemde grafiği verilen birinci şekle bazı dönüşümler uygulanarak şekil ikinci şekilde elde edilmiştir. Buna göre birinci şekle uygulanan dönüşüm ya da dönüşümler aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar şıklardan gideceğiz. Öncelikle tüm şıkları bir yorumlayalım. A şıkkı orijinal etrafında pozitif yönde 90 derece döndür. Şimdi sen pozitif yönde bu yönde döndürmede şunu yapabilirsin. Kitabını döndür hangi şekil karşına çıktı? Şöyle bir şekil karşına çıktı değil mi kitabını döndürdüğünüz zaman? Evet böyle bir şekil. Bunun da X'e göre yansıması aldığında bu olabilir. Evet A şıkkı olabilir. Orijine göre yansıması. Hayır orijine göre yansıması. Buradaki noktanın orijine göre yansıması. Hocam 3'e 2 noktası ya. Eksi 3'e 2 olması lazım. Yani şuradaki nokta olması lazım. Bu değil bir kere. B şıkkı değil. Orijine etrafında 270 derece döndürüldükten sonra. Şimdi bu, bunu orijine etrafında pozitif yönde. Pozitif yönde 270 derece döndüreceğiz. Arkadaşlar pozitif yönde 270 derece döndürmek demek negatif yönde 90 derece döndürmek demek. Bunu böyle döndürsen hop L şekli böyle olacak simetriğini alsan Y'ye göre simetriği mi diyor? Evet Y'ye göre simetriğini alsan bu da gelebilir. Evet bu da olabilir. Ama tam olarak olmayabilir tabii ki. Ki bence bu olmayacak. Çünkü bunun böyle olması için yok olabilir olabilir. D'ye bakalım orijin etrafında 180 derece döndür. 180 derece döndüğünde simetriğini almak demekti. Orijine göre simetriği. Orijine göre simetri olan nokta bu yapıyor. O zaman bu olmaz. E şıkkına bakalım. Orijine etrafında pozitif yönde 90 derece döndür. Orijine etrafında pozitif yönde 90 derece döndür. Pozitif yönde 90 derece döndür. Ve y eksene göre yansımasın. Yok kardeşim. 90 derece döndürünce zaten ne geliyordu karşımıza? Hop döndürdün. Şu şekil geliyor. Y'ye göre simetriğine alsan böyle bir şey olacak. Bu da olmaz. O zaman cevabımız ne olacak arkadaşlar? A ya da C olacak. Şimdi Noktalara tam bakalım arkadaşlar. Bunu böyle yaparken ne yapıyoruz? Buradaki noktaya göre yap. Buradaki nokta 3'e 2 noktası. Sen bunu 90 derece döndürürsen. Hocam 3'e 2'yi sen 90 döndürürsen 2'ye 3 olur. Pozitif yönde. Ama hangi bölgeye düşüyor? Bu bölgeye düşüyor. Eksi 2'ye 3 olacak. Sen eksi 2'ye 3'ü belirle bakayım. Şurada olacak. Bu köşe. Bunun da x, buna göre yazmasını alsam. Burası yaptı mı yaptı? Ha hocam. Büyük ihtimalle A şıkkı cevap. İçi garanti al. Şuradaki noktalardan birini de al. Bu noktada nereye gelecek arkadaşım? Tam buraya gelmesi lazım. E o zaman burası da kaça kaç? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4'e 6 noktası. 4'e 6 noktasını döndürdüğün zaman 6'ya 4 yapacak. İkinci bölgeye düştüğü için 6'ya 4 yapacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6'ya. 1, 2, 3, 4. Burası. Y'ye göre yasmasını alsan 4 birim. 4 birim. Evet tam da buraya denk geliyor mu? Geliyor kardeşim. O zaman büyük ihtimalle değil. a Kesinlikle cevap A şıkkı oldu. Tamam mı? Evet geldik. Güzel bir soru bu arada. Sınavda çıkmaya aday sorulardan biri. Böyle bunu bir dö döndürdüğünüz zaman ne yapacakmışsınız? Noktaları böyle köşe noktalarını. B bütün şıklarda köşe noktasını yapmak istemedim. Çünkü beni yorardı. Ne yaptım? Döndürüp o şekilde hayali oluyor mu olmuyor mu diye baktım. 4-3 tanesini eledik. 2 tane kaldı. 2 tanesinde de oradaki noktaları yerine koyduk. Geldik bir sonraki soruya. Aşağıda dik koordinat düzleminde A... B noktalarından geçen şu noktalardan geçen D doğrusunu ile P 3'e 2 noktası verilmiştir. P noktasının x eksenine göre yansıması. Kardeşim P'nin x'e göre yansıması x'e göre yansıması ne yapıyor? Y'si işaret değiştiriyor. 3'e eksi 2 yapıyor. Evet. 3'e eksi 2 noktası burada. 3 eksi 2 noktasını bulduk. Bu noktada R noktasıymış. R noktasında D doğrusuna göre simetri olan nokta S. Ben buna göre simetriğini alacağım. Bu da S noktasıymış. Arkadaşım bir noktanın bir doğruya göre simetrinden bahsediyoruz. Noktanın doğruya göre simetrinde doğru denklemi lazım bize. Noktanın doğruya göre simetrinde de ben size genelde ne sorulur demiştim, eğimi 1 ya da eksi 1 birler. Bakalım gerçekten öyle mi? 5 eksi, bunun eğimini bulalım. Bunun eğimi nedir? 5 eksi eksi 2, 5 artı 2 bölü 4 eksi eksi 3, 4 artı 3 yaptı, 7 bölü 7'ten 1 yaptı. Ah ne güzel. Eğimi 1 olan doğruya göre yansıması kolaydı. Eğim 1 nokta belli, doğru denklemini yazabiliriz. Doğru denklemi lazım bana. 1 çarpı x eksi 4 eşittir y eksi. Hani m çarpı x eksi, eksi 0 y eksi y 0'dı. y eksi 5'ten dolayı. x eksi 4 eşittir y eksi 5. Hepsini bu tarafa topluyorum. x eksi y artı 1 eşittir 0 doğrusu yaptı bu doğru. Arkadaşlar 3'e kaç noktasını döndüreceğim? Eksi 2 noktasını bu doğru. x eksi y artı 1 eşittir 0'a göre simetriğini alacak. Nasıl yapıyorduk? Normalde uzun oluyordu ama eğimi 1 ya da eksi 1 olduğunda ne yapıyorduk? X yerine 3 yaz denklemde. 3 eksi y artı 1 eşittir. Şu x virgül y ise eğer. Ee, eşittir 0'dan Y kaç geldi? 4 geldi. Evet y'sini 4 bulduk. Y yerine ne yazacağız? Noktadaki y'yi. Eksi 2 yazdığımızda denklemde x eksi eksi 2. X artı 2 artı 1 eşit 0'dan X de kaç çıktı? Eksi 3 çıktı. X de eksi 3 çıktı. Yani noktamız eksi 3'e 4 noktası yaptı kardeşim. Evet eksi 3'e 4 noktası yaptı. Bizden ne isteniyor? Bu noktanın koordinatları çarpımı isteniyor. Eksi 3 çarpı 4 isteniyor. O da eksi 12 yapar. Yani cevap Akçay oldu arkadaşlar. Örnek 15'te. Eğer bu şekilde eğimi 1 olmasaydı ne yapacaktık? Uzun. Yani hocam doğruların kesim noktasını bulacaktı. Şekil çiziliyor zaten burada. Şuradaki eğimler çarpı 1'den bunun eğimi eksi 1 diyecektik. Eğim belli nokta belli doğru denklemini yazacaktık. Sonra ne yapacaktık? İki doğrunun kesim noktasından burayı bulacaktık. Sonra şunlar birbirine eşit Noktanın noktaya göre simetriğini alacaktık arkadaşlar. Tamam. Evet geldik örnek 16'ya. A noktasında evi bulunan Ece B noktasındaki parka gidebilmek için X80 üzerindeki dondurma dükkanına uğrayıp dondurma almak istiyor. Buna göre diyor Ece'nin evinden parka giderken Evden parka giderken Buraya uğrayıp sonra buraya gidecek. Arkadaşlar şu ikisinin toplamını alacağı en az değer neydi? Bunu daha öncelerinde çok yapmıştık. Bir tanesini yansımasını aldık. Hocam hop yansımasını aldık. Şuradaki nokta. 2'ye 4'ün x eksenine göre yansımasını aldım. O da 2'ye -4 yaptı. İşte şu x artı y isteniyor ya bizden. Yansımasını alınca burası da x yaptı. x artı y ne zaman doğrusalken oluyordu? Alacağı yol. Evet, burasını da doğrusal kabul edeceğiz. Alacağı yol soruluyor. Buradaki nokta istenmiyor. O zaman iki nokta arasındaki uzaklığa bakacağız. 2'ye -4 ile buradaki nokta 9'a 20 arasındaki uzaklığa bakacağız. Hocam x'ler farkı 7, y'ler farkı 24. Cevap 25 diyebilirsiniz ya da karekök içinde 9 2'nin karesi artı 20 eksi eksi 4'ün karesi yani yama artı 4'ün karesi o da 7 24 25 üçgeni geliyor zaten cevapta 25 yaptı örnek 16 edremit oldu geldik örnek 17'ye dik koordinat düzleminde abc üçgenin orijin etrafında saat yönünde 90 derece döndür saat yönünde 90 derece döndür noktaları döndüreceğiz kardeşim sen eksi 1'e 2'yi döndür bakayım saat yönünde 90 derece hocam 2'ye 1 olacak Birinci bölgede olduğu için işaretleri 6'ya 6. 6 Çünkü bu noktayı döndürdüğün zaman birinci bölgeye düşüyor. Sonra bu nokta eksi 3'e 2, eksi 3'e 2'yi döndürsen ne yapıyor? 90 derece döndürdüğünde. 2'ye 3 yapıyor. Birinci bölgedeki işaretler artıya artı. Sonra burası eksi 1 e 4 eksi 1'e 4'ü döndürsen ne yapıyor? 90 derece. Hocam o da 4'e 1 yapıyor. Birinci bölgede işaretleri de artıya artı. Yani noktamız ne olacak? 2'ye 1, 2'ye 3, 4'e 1. O da hangi şıkta? 2'ye 1, 4'e 1, 2'ye 3. Evet o da D seçeneğinde var arkadaşım. Cevap da böylelikle D seçeneği yaptı. Geldik bir sonraki soruya. Aşağıdaki 4 atlet D1, D2, D3, D4 doğruları üzerinde koşmaktadır. Sonra bunların hepsi birbirine paralel verilmiş. Bir doğrumuz D2 doğrumuz. X artı Y artı 2 eşit 0 verilmiş. D3 doğrumuzda ne verilmiş? X artı Y artı 5 eşit 0 verilmiş. Şimdi birinci atlet A noktasına geldiğinde dördüncü atlet A üstü noktasına geliyor. Sonra A noktasının D2'ye göre simetriği B. Hadi bakalım. D2'ye göre simetriğini bulalım. Şurası. Sonra B noktasında D3 doğrusuna göre simetriği A üstüymüş. E tamam. Burası burası B. Bunlar doğrusal olacak. Bunlar dik olduğundan dolayı zaten. Çünkü paralelde bunlar. E o zaman arkadaşlar haydi bakalım. Bundan sonrasında ne yapacağız? E, bunun buna göre simetriği buysa. Şunlar birbirine eşit. Bunun buna göre simetriği buysa. Bunlar da birbirine eşit. Buraya A dersen burası da A. Buraya B dersen burası da B. Şöyle yapılabilir. Ee, normalde noktanın doğruya göre simetriğinden B bulunup sonra bu noktanın bu doğruya göre simetriğinden A bulunup iki nokta arasındaki uzaklıktan yapılabilir. Ama aslında bu soruda bu noktaya da gerek yok. Çünkü niye? Bizden ne isteniyor? 2A artı 2B isteniyor. Arkadaş A artı B belli değil mi? A artı B belli paralel iki doğru arasındaki uzaklık. C'ler farkı yani 5 eksi 2 mutlak değerce bölü Kare küçüğünde A kare artı B kare. Kare küçüğünde 1 artı 1. Yani 3 bölü kök 2 yaptı. E bu a artı b eşit değil mi? Benden 2 a artı 2 b isteniyor. O zaman ne olacaktır? 6 bölü kök 2'ye eşit olacaktı burada. Kök 2 ile çarparsam o da 6 kök 2 bölü 2'den 3 kök 2'ye eşit olur arkadaşlar. Evet örnek 18 böylelikle C çıktı. Geldik örnek 19'a. Dik koordinat sisteminde 4'e 8 kök 3 noktası verilmişti. Buna göre eksenler okuyunda 60 derece döndürüldüğünde. Arkadaş sen bu ekseni... Ok yönünde 60 derece döndürdüğün zaman şöyleyken hop şöyle döndürdüğün zaman. Bak şuraya geldi. Y ekseni de hop şuraya geldi. Aslında bu noktayı ne yaptık biz? Bu ekseni bu taraflı döndürmek bu noktayı bu tarafla döndürmeyle aynı. Ama hocam özel bir nokta değil burası. Bak dikkat. Şuradaki nokta ne? Şöyle özel bir nokta dediğim özel bir açı oluşturmuyor. Dikkat. Şurası 4 burası da 8 köküç olduğunu biliyoruz. 4'ü 8 köküçten dolayı. Hocam dörde sekiz kök üçgen oluşturduğun zaman özel bir açı gelmiyor. Hani böylelerinde özel bir açı geliyordu hocam diye sorabilirsin. Evet haklısın ama gelecek sabret. Şimdi burada formülle yapabilirsin. Hocam ben bunu o pozitif yönde, negatif yönde şu kadar döndüreceğim. Kaç derece döndüreceğim? Bunun bu şekilde 60 derece gelmesi demek, bunun bu şekilde 60 derece dönmesiyle aynı mantıktır. E o zaman bunun 60 derece dönmesi demek aslında açı 60 derece değil. Bu yönde 60 derece döndürüyorsun. Bu yönde pozitif yönde 300 derece. CS, SC'deki formüldeki alfa yerine ne yazacaksın? 300 derece yazacaksın. Ama ben bu formüle karşıyım kardeşim. Oradan yapmayacağım. Bunu 60 derece döndürdüm. Şöyle 60 derece döndürdüm. E, döndürünce buradaki noktanın yeni koordinatları isteniyor. Yani şu apsis ve ordinat. Hatta bunun absiz isteniyor. Yani şuradaki uzunluk isteniyor bizden. Bitti. Bak şekli yorumladım. Hocam bu 60 derece döndürüyor ya. 60, 90, burası kaç? 30. E, 30'un karşısı 4 ise 90'ın karşısı 8'dir. 30'un karşısı 4 60'ı 60'ın karşısı 4 köküçtür. Hocam 8 3, 8 3. Buraya da ne kaldı? 4 3 kaldı. E, bu da 30 derece. Burası da 30, burası da 60 yaptı. 90'ın karşısı 4 köküç ise 30'un karşısı yarısı 2 köküçtür. Sonra 30'un karşısı 2 köküç ise 60'ın karşısı da 3 katından dolayı 6'dır. E, buradaki noktanın absisi isteniyor yeni koordinatta. Absiste nereye denk düştü? İşte şurası. Yani 8 artı 6'dan cevap ne yaptı? 14 yaptı. Şuraya çalıştır kardeşim. Formülü değil. Bak illa böyle özel açılı bir şey çıkar karşına. O yüzden bunu sakın ama sakın unutma. Örnek 19. Mükemmel bir soru. Ya Yıldız hak etmiyor mu? Ha, geliyor tabii ki. Hatta 5 Yıldız ya. Sınavda tam çıkmaya aday bir soru. Örnek 19. Formülden yapanlar açıyı 60 derece alacaktı. Yanlış yapacaktı. İşte pozitif yöndeki açı. Bak oradaki CSSC'yi verirken ne dedik? Orada ben pozitif yöndeki kaç? alfa dedim ama oradaki alfada pozitif yöndeki açıyı alacaksın. Sen normalde bunu böyle döndürmüş oluyorsun. Ekseni böyle döndürmek noktayı böyle döndürmek demek. Ters yönde gidiyorsun. O yüzden bu yönlü 300 derece demek. Cssc'de 300 dereceyi kullanmak demek arkadaşım. Tamam. İşte orada da bir de kosinüs 300'ü bulacaksınız. Eksi kosünüs eşit, meşşit artı kosünüs 60'e eşit. bilmem ne falan filan. Ne gerek var kardeşim ha böyle işte. Örnek 19 CH mükemmel bir soru. Geldik örnek 20'ye. Dik koordinat düzleminde köşe noktanın koordinatları verilmiş. Şöyle. Tamam. Bu kareye orijin etrafında saat yönünün tersinde arkadaşlar burası 3-3-3-3 ya. Şunlar da 3-3-3-3 değil mi şöyle? Evet. Bu büyük kare. Hatta büyük karenin köşegeni. Hop. Bunlar 3-3 olduğu için şunlar köşegen olmak zorunda. Şimdi ne yapacakmışız? Orijin etrafında saat yönünde 45 derece döndür. Hocam sen bunu 45 derece döndürürsen orijin etrafında bunu hop buraya gelecek. İşte şuradaki de hop şuraya gelecek. Eksenin üzerine gelecek yani. O zaman senin D noktan nereye geliyor kardeşim? Döndürdüğün zaman D noktan buraya geldi. A noktan burası da 45 derece ya. A noktan hop şuraya geldi. Sonra B noktan 45 derece döndürünce hop şuraya geldi. C noktanda 45 derece döndürsen hop buraya geldi. Yani burası D üssü Burası A üssü Ama pozitif yönde mi? Saat yönü tersinde. Evet. Burası B üstü oldu. Burası da C üssü oldu mu? Oldu. Sonra x eksenine göre yansımasını al. x'e göre yansımasını olunca a üssü ve c üssünde bir şey yapamıyorum. O zaman bu buraya gitti. Yani buradaki noktamız b üssü oldu. B üssü 2 üssü diyelim. Buradaki noktamız da ne oldu arkadaşım? D 2 üssü oldu. Sonra orijin etrafında saat yönünde 45 derece döndür. Şimdi saat yönünde 45 derece döndürüyorum orijin etrafında. D üssü ya da A'dan başlayalım. Geriye doğru döndüreceğim. A üssü hop buraya mı gelecek? A'ya geldi. Sıkıntı yok. Tamam. Sonra şu B üssü bu yönü döndürdüm buraya geldi. Hocam burası B noktası oldu. Sonra şunu döndüreyim bakayım. Şuradaki C noktası. Hop buraya geldi. Hocam buradaki C'de de herhangi bir sıkıntı yok. Sonra şunu döndüreyim bakayım. Hop bu yönlü buraya geldi. O da D üstüydü. D noktası oldu burası. Şimdi buna göre diyor son durumda oluşan karenin ilk duruma göre yeri değişmeyen köşedir. Aşağıdakilerden hangisidir? Yeri değişmeyenler hangileri oldu arkadaşlar? A köşesiyle C köşesi oldu. Cevap böylelikle akçay oldu. Geldik örnek 21'e. Dik koordinat düzleminde y -x, -x doğrusu, y -x, x doğrusunun ne olduğunu biliyoruz. 45 45 olduğunu biliyoruz ama kullanmayacağız galiba. Neyse. A OABC karesinin y -x, -x doğrusuna göre yansıması alındığında başka bir kare elde ediliyor. C noktasının koordinatları verilmiş bana. 5'e 2 verilmiş. Buna göre B üstü noktası isteniliyor. Arkadaşım ben B'yi bulursam Sonra B'yi yansıttığım zaman B üstünü bulur muyum? Bulurum. B'yi bulacağım. B'nin eksenleri olan uzaklarını bulacağım. Ama burada böyle kafa karışıyor mu? Karışıyor. Şekil karışık oldu. Biz ne yapıyorduk? Hocam şuradan şu hamleyi yapalım. 5 e 2'yi kullanalım. Analitik düzlemde bir nokta verilmişse ya da isteniliyorsa eksenler olan uzakları. Hocam burası 5 burası 2. E alfa beta. E hocam buradan sonrasında geçiş yapamıyorum. Bak şuradan şöyle dik çizsem sıkıntı olacak. Bir de karenin dışında kare yapma yöntemimiz vardı. Hop şöyle hop şöyle Hop şöyle yaparsak arkadaşlar kareleme metodu bak bazı zor sorularda işimize yarıyor demiştik. Çünkü karenin dışında eş üçgen ikisi dışarıda eş üçgen dört tane eş üçgen. Alfa beta alfa beta alfa beta özellikle böyle karışık analitiklerde çok işimize yarıyor. E hocam şuradaki üçgenlerin hepsi ne oldu? Eş üçgen oldu. Çünkü 90'ın karşısındakiler karenin bir kenarı yani bunlar eş. O zaman burası alfanın karşısı 2, 2, 2. Diğer uzun kenarlarda 5, 5. 5 mi yaptı? Evet. Şimdi şuraya dikkat edelim arkadaşım. Şurası 2 ise buradaki uzunluk 2. Tamam 5 ise buraya kaç kaldı? 3. B noktası ne oldu o zaman? Hocam 3 birim sağda. 3'e. Kaç birim yukarıda? 7 birim yukarıda. 7 noktası yaptı. Şimdi ben 3'e 7 noktasını ne yapacağım? 3'e 7 noktasının eksi x'e göre simetriğini alınca çünkü burası B noktası Y eşittir. Eksi x'e göre simetriğini alınca b üssünü bulurum. B üssü noktası da ne yapıyor? Eksi 3'e yok. Noktalar yer değiştiriyor hem de işaret değiştiriyordu. Diye, eksi 7'ye eksi 3 noktası yapar. Yani cevap böylelikle. Ne çıktı arkadaşım? Balıkesir çıktı. Örnek 21'de. Geldi örnek 22'ye. Yukarıdaki şekilde dik koordinat düzleminde verilen KL'nin orijinali tarafında saat yönünde 90 derece dönmesiyle bu oluşturuyor. Arkadaşım önce 1'e 3'ü döndür. 1'e 3'ü sen hangi yönde diyor? Saat yönünde. Şu yönünü 90 derece döndür. Bu yönünü 90 derece döndürdüğün zaman ne oluyor? 3'e 1 noktası yapması lazım. Hangi bölgeye düşüyor? Bu birinci bölgeden şuraya düşecek. Bak dikkat. Birinci bölgeden hop buraya düşüyor. Buradaki işaret artıya eksi. Yani 3 eksi 1 noktası. Burası K noktasıydı. Burası da K noktasının üstü oldu. L noktası da 4'e 3. 4'e 3'ü de 90 derece döndürsen sen. Hocam 3'e 4 yapacak. 4. bölgeye düşüyor. O zaman işareti 3'e eksi 4 olacak. E ne oldu o zaman? Burası da L üstü noktası oldu. E sonrasında bir şey daha diyor. Daha sonra K üstü L üstünün Y eksenine göre simetri alınıyor. Sen bir de bunun Y'ye göre simetriğini al. Y'ye göre simetriğini aldığında X'i işaret değiştirmiyor mu? Eksi 3'e eksi 1 olur. Bunun Y'ye göre simetriğini aldığında eksi 3'e eksi 4 olur. O zaman bizim K2 üstümüz eksi 3'e eksi 1. Şu başka var mı? Yok. Öbürü de eksi 3'e eksi 4. Yani cevap böylelikle ne çıktı? Akçay çıktı arkadaşlar örnek 22'de geldik örnek 23'e koordinat düzleminde y eşittir x tanıdık Bak bak bak bak bak eğim kök 3 tanjant Alfa ise Alfamız kaç derece tanjant 60 Evet kökkü x'in burada kaçısı 60 derece olacak Bu da 1 bölü kök 3 eğim 1 bölü kök 3 tanjant betaysa o zaman betamızda kaç derece 30 derece hocam Burası da 30 derece a burası 30sa tamamı da 60sa eğer Buraya da ne kaldı? 30 kaldı. Hatta burası da ne yaptı? 30 yaptı. Şimdi A noktasının buradaki noktanın y kök 3 ve y kök 3 x bir 3 doğrularına göre simetriğini al diyor. Alalım. Buna göre simetriğini aldım. Buna göre simetriğini aldım. Aldıktan sonra hocam simetriğini almak demek dik demek ve şöyle demek dik demek ve şöyle demek. Bak her soruda formül işimize yaramıyor. Dikkat edin. Yani şekli yorumlayacağız burada. Aa hocam burada güzel bir şey çıktı. Dik tabanı keş parçaya böldü. Aklımıza x kenar gelir. Hop x kenarı oluşturduk. Burada da aynı şekilde aklıma x kenar geldi. Bakın şu parçayla şu parça eşit. Bu parça da bu parça eşit. Bu x ya şu açılar birbirine eşit. Bu açılar da birbirine eşit x kenardan dolayı. Toplamda şuradaki açıyı ben biliyorum. Şuraya ne diyeyim? Alfa diyeyim ya da a açısı diyeyim. Buraya da b açısı diyeyim. Burası da b. Burası da a yaptı. A artı b açısı şu sarı ile yeşil arasındaki açı. A artı B 30 ya. Hocam 2A artı 2 de kaç yapar o zaman? 60 yapar bak. Şurada kaçı? 2A artı 2B. Burası A üstü noktası. Burası da A1. Pardon burası A1 burası da A2 de verilmiş. Bana diyor ki. Buna göre diyor köşeleri A1, A2 ve orijin olan. Arkadaş işte bizden şu üçgenin alanı isteniyor. A1, A2 ve orijin olan üçgenin alanı nedir diye soruluyor arkadaşım bize. Nasıl bir üçgen çıktı? 2 artı 2B 60 derece değil mi? Bak şurada kaç 60 derece. Şunlar da birbirine eşit. E, o zaman ne çıktı burada karşıma? 60-60 e, oldu. Yani eşkenar üçgen çıktı. O zaman ben şu iki kök 2'ye 2 iki kök 2'yi de kullanayım. Bu noktanın orijinal olan uzaklığı şöyle yapayım. Şurada göstereyim. Şurası 2 kök 2'ye 2 kök 2. 2. Orijinal olan uzaklık iki nokta arasındaki uzaklığı yapabilirsin. Ya da burası 2 kök 2. Burası da iki kök 2 kök ya. Şu uzaklık kök 2 katından dolayı direkt 4 yaptı. Yani bir kenar 4 oldu. E, eşkenar üçgenin alanı bir kenar da dörtse a kare kök 3 bölü dörttür alan yani buradan alan ne çıktı dört kök çıktı kardeşim cevap böylelikle balık oldu ve bu da sınavda çıkmaya aday sorulardan biri arkadaşım zor mu aslında değil bu mantıkta soruyu daha öncesinde sordu ama bu şekilde değil dönüşümlerin içerisinde sormadı üçgenlerin eşkenar üçgenin içinde sordu bak dönüşümün içinde de böyle güzel bir soru olmuş. Analitikle o sorunun karışımı çünkü ÖSYM birbirini tekrar ediyor demiştik ya. İşte tekrarı analitikte yapar belki. O yüzden güzel bir soru. Cevap balık esir. Ve geldik. Örnek 24'e. O merkezde dik koordinat düzleminin 3. bölgesinde y x doğrusu üzerinde a ve b noktaları alınıyor. Analitik düzlemi çizeceğiz arkadaşlar. Çizelim bakalım. Analitik düzlemi çizip yorumlayalım. Y x doğrusu üzerinde. Y x doğrusu üzerinde. Ve 3. bölgede diyor. Şuradan A ve B noktası al diyor. Şimdi O A uzunluğu 3 kök Burası oya, OA O A 3 kök 2. O B de 6 kök O zaman burası da 3 kök mi oldu? Evet. O B 6 kök olduğundan dolayı. AB doğru parçası belirleniyor. Evet AB doğru parçasını belirledim arkadaşım böyle. AB B doğru parçasının saat yönünün tersine orijin etrafında 90 derece döndürülmesiyle bu ne doğrusuydu? Y eşittir X doğrusuydu. Arkadaş bu Y x doğrusu. Yani burada kaçlar 45 45. Burada kaçlar 45 45 mi yaptı? Sen şimdi bunu döndüreceksin. Ne tarafta? Saat yönün tersine. Hop şu yönlü. 90 derece döndürdüğünde buraya mı geldi? orijin etrafında döndürdüğünde hocam bu da hop buraya mı gelir? Evet. Böyle döndürdüğün zaman hocam bu nokta döndürdüğün zaman hop şuraya gelir. Bu noktayı döndürdüğün zaman hop buraya gelir. Yani burası A üssü oldu. Burası da B üssü oldu. Bize diyor ki A, A üstü, B üssü, B noktaların birleştirilmesiyle elde edilen dörtgenin alanı nedir diye soruluyor. 90 derece döndürdük. Buna da dikkat et. Şuradaki uzunluk eşit. Burası 3 kök iken burası da 3 kök 2. Burası 3 kök iken burası da 3 kök 2. Şimdi benden bu dörtgenin alanı isteniyor. Bak şurası, şurası. İşte tam olarak burası isteniyor bizden. Arkadaş bu üçgenin alanını bulacağız. Aa, Allah'tan dik üçgen baksana. Hocam şu büyük dik üçgenden şuradaki dik üçgeni çıkartacağız. Büyük dik üçgenin kenarları 6 kök 2. 6 kök 2 çarpı 6 kök 2 bölü 2'den neyi çıkartacağız? Şuradakini 3 kök 2 çarpı 3 kök 2 bölü 2'yi çıkartacağız. Şuradan 36 eksi 9 yapar. Buradan da cevap ne yapar? 27 yapar arkadaşım. Cevap böylelikle denizli oldu. Bu da çok güzel sorulardan biri kardeşim. Dönüşümde bu tarzı ÖSY'm sever. Dikkat et. Evet örnek 24 denizli oldu. Geldik örnek 25'e. Yukarıdaki dik koordinat düzleminde 6 birim uzunluğundaki OK doğru parçası. Evet OK doğru parçası 6 birim uzunluğundaymış. Hira doğru parçasını Hira orijin etrafında okuyamda 30 derece döndürüyor. Melike y x doğrusuna göre simetriğini alıyor. Hira ve Melike'nin elde ettiği doğru parçaları çakışık. Ha. Sen bunu döndür bakayım 30 derece. Hop şöyle ya da şeye göre simetriğini al. Neye göre? Y x'e göre simetriğini al. Y x'e göre simetriğini aldığın zaman ne olacak? Hocam şunlar eşit olacak ve burası dik olacak. İşte o nokta döndürülmüş olan nokta bu e, pardon simetri olan nokta burası yaptı mı? Yaptı. Döndürülmüş olan nokta da hop şu şekilde şurası hocam. Yani bu 30 derece döndürülmüş hali. Bu arada bu x kenar mı yaptı? Evet. Ve açı ortay yaptı. Sen bunu döndürürken 30 derece döndürdüysen bunlar kaçar derece yaptı? 15-15 yaptı. Bu arada bu y eşitir x zorusu. Y x zorusu 45 derece ya. Şuraya kaç derece kaldı? 30. Aynı şekilde buraya da 30 derece kaldı. K noktasının absisi nedir diye soruluyor. Absis. Şekil karışacak. Kaç birim sağda olduğunu bulalım. Hop şunu bulalım. A 30 90 63 kene. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı kaçtır? 3'dür. Cevap 3 çıkar. Arda arda yıldızlı sorular kardeşim. Bu da çok güzel bir soru. Sınavda çıkmaya aday bir soru. Dikkat. Örnek 25. Ne çıktı? C han çıktı. Geldik örnek 26'ya. Y eşittir X bölü 3 doğrusu üzerinde bulunan. Şu. Mk orijin etrafında pozitif yönde y= Eksi x, x bölü 2 doğrusu üzerine gelinceye kadar döndürülüyor. Buna göre diyor. Mk doğru parçasının taradığı yüzeyin alanı nedir diye soruluyor. Oy oy oy soruya bak. Şimdi mk doğru parçasının taradığı yüzey soruluyor. Arkadaşım sen bunu böyle döndürürken. Bu böyleken hop. Şöyle mi gelecek? Evet. Şu nokta döndüğünde buraya geldi. Şu nokta döndüğünde buraya geldi. Yani senin bir tane noktan burada. Bir tane noktan burada. Dönüş yaparken hop şöyle. Dönüş yaparken hop şöyle mi yaptı? Evet. Senden burada kalan mı isteniyor? Aynen öyle. Senin burada neyi bulman lazım? Açıyı bulman lazım. Hocam şuradaki açıyı ben nasıl bulacağım? İstersen trigonometriden git. Trigonometriden git. Buradaki e, A açısı B açısı de. A artı B açısını bulursan alfayı da bulursun. Yani tanjant A artı B'den git. İstersen iki doğru arasındaki açıdan git. müfredattan kaldırıldığı için trigonometriden gidelim. A artı B açısını bulalım bakalım. E, burada... Tanjant A artı B'yi bulursam olay bitti. Tanjant A artı tanjant B bölü 1 eksi tanjant A çarpı tanjant B. E hocam tanjant A dediğim zaten şu eğimidir bunun eğimidir. Eksi 1 bölü 2 değil mi? Evet. Ya da tanjant A artı B'den gideceğiz. Şu e, eksi 1 bölü 2 ya. Şöyle yaptığın zaman şöyle e, 1 bölü 2 olacak. Direkt 1 bölü 2 yazabiliriz. 1 bölü 2 artı tanjant B ne yapıyor? Şöyle çizdiğin zaman da 1 bölü 3 hocam. 1 bölü 2 artı 1 bölü 3 bölü 1 eksi çarpımları. Yani 1 bölü 6 yaptı. Yukarısı 5 bölü 6. Aşağısı da 5 bölü 6 yaptı. 1 yaptı. tanjanta A artı B 1 ise açımız kaç derecedir? 45 derecedir. Bu açı 45 ise buradaki açıda A artı B 45 ise açı da? 135 derece mi yaptı? Evet. 135 derecelik dilim isteniyor arkadaşlar bizden. Şimdi şuradaki 6'ya A'yı da kullanayım. X yerine 6 yazarsam. 6 bölü 3'ten. Bu y'yi kaç buluruz? 2 buluruz. Evet y'si 2 oldu. Buradaki noktanın y'si 2 oldu. Yani burası 6'ya 2 noktası yaptı. Burası da 9'a b verilmiş. Tamam. Burası 6'ya 2. Burada da 9'a b. X yerine 9 yazarsam ne geliyor? 9 bölü 3'ten. Y'si de kaç geliyor? 3 geliyor. Yani burası da 9'a 3 yaptı. Şu iki nokta arasında uzaktan şu yarıçapı çapı bulabilirim kardeşim. Bulalım. Ee, ya da 2 nokta arasındaki uzaklıktan da bulabilirsiniz. 2 ve 6'nın kareleri toplamı. Kök 40 yapıyor yani 2 kök 10 yapıyor. Arkadaş burası 2 kök 10. Şurası. Pisagor bağıntısından. Hocam 9 ve 3. Yani 3 eksi 0'nın karesi 9 eksi 0'nın karesi. Ya da 3'e 9. O da 3 kök 10 yapıyor. O zaman burası da kök 10 mu yaptı? Evet. Şimdi büyük daire dilimin alanından küçük daire dilimin alanını çıkartacağız. Yani pi. Büyük daire dilimin alanı 3 kök 10. 3 kök 10'un karesi. 135 bölü 360'dan neyi çıkartacaksın? Yarı çapığı 2 kök 10 alan. Pi 2 kök onun karesi çarpı 135 bölü 360'ı çıkartacaksın. Şu 45'e bölsen 45'e bölsen 3, 8. Tamam. Ondan sonra bu da 3, 8. Şöyle şey yapalım. Bunun karesi kaç yaptı? 90. 90 ile 3'ü çarpsan 270 pi yaptı burası. Eksi. Bunun karesi kaç yaptı? 40 40'la da 3'ü çarpsan kaç yapıyor? 40'la da 3'ü çarpsan 120 yapıyor. 120 pi yapıyor. Doğru değil mi? 2 kere 2 4 evet. Bölü kaç yaptı? 3 çarptık. Bir de bölü 8'de var. Burası da kaç yapıyor o zaman? 150/8 pi yapıyor. 150/8 pi de 2'ye bölsen 75, 2'ye bölsen 4. Yani 75 pi/4 yapıyor arkadaşlar. İşin ucunda biraz trigonometri var ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ya sorulur mu? Sorulabilir. E böyle de bir soruda yapmak istedik. Bu soruda Zorluk bakımından şöyle bir yıldızı hak ediyor arkadaşlar. Zorluk bakımından bir 5 yıldızı hak etsin. Örnek 26'yı denizli bulduk. Geldik örnek 27'ye. Aşağıdaki koordinat sisteminde uzunluğu 5 birim olan AB. Uzunluğu 5 birim olan AB ve uzunluğu 2 birim olan KL'ye doğru parçası verim yerleştirilmiştir. AB A noktası etrafında. A noktası etrafında. KL de K noktası etrafında 360 derece döndür Evet ben bunu 360 derece döndürsem böyle olacak. Öbürünü hangisinin etrafında döndüreceğim? Dikkat! O önemli çünkü K noktası etrafında. K noktası etrafında döndürünce de hop şöyle bir şey yaptı. Yani L noktalarının geometrik yeri bu. Burada da B noktalarının geometrik yeri bu yaptı. Bizden BL uzunluğu kaç farklı değer alabilir diye soruluyor. Arkadaşlar çember üzerindeki noktaları birleştireceğim. Yani hocam şu noktalar işte şu olabilir, şu olabilir. Ya da hocam şurası olabilir. Ya da hocam şurası olabilir şöyle. İşte bu iki çember üzerindeki en kısa uzaklığı ve en fazla uzaklığı bulacağım. En kısa uzaklık bulunurken ne yaparız? Merkezleri birleştiririz. Hocam iki nokta arasındaki uzaktan gidebiliriz ya da direkt dik üçgenden gidebiliriz. Dik üçgen daha mantıklı. 4-4 burası. Yani toplamda burası 8 yaptı. E burası kaç? 8 burası da 7 burası da 15 yaptı. 8-15-17 üçgeni. Arkadaş burası 17 çıktı. Bunun yarı çapı 5. Bunun yarı çapı 2. 5-2 daha 7. Buraya kaç kaldı? 10. O zaman bu çember arasındaki en kısa mesafe kaç yaptı? 10. O zaman bizim iki çember üzerindeki K ve L noktalarının alabileceği en kısa değer 10'dur. 10 değerini de alabilir. Soru işareti öbürü de ne olacak arkadaşlar? En büyük değer de yine merkezden geçen şu doğrular değil midir? Evet 10 burası, 10 burası, 24 burası, 24. Şunun tamamı da kaç yapıyor arkadaşım? 24 yapıyor. O zaman 10 ile 24 de arasındadır. K ile L, B, pardon B ile L noktalarının arasındaki uzaklık en fazla 24'te olabilir. İşte bunun alabilecek kaç tam sayı değer vardır? 24 eksi 10 artı 1 eşitlik olduğunda artı 1 diyorduk değil mi? O da kaç yapıyor? 15 mi yapıyor? Aynen öyle. Valla bu da çok güzel bir soru. Katarlar mı? Katarlar. Hazır böyle çember analitiğiyle böyle çıktı ya. Çember analitiğinden değil de geometrik yorumdan da böyle bir soru sorarlar mı? Niye sormasınlar? Bu da 5 yıldız hak ediyor mu? Hak ediyor. Evet örnek 27. Böylelikle Denizli çıktı. Ve koca kitabı bitirdik gençler. Koca kitap gün oldu. Yani hem de ne güzel oldu ya. Valla aman anlatmayla bir şey yapıp. Ya hep anlattık zaten. Anladınız siz olayı. Nasıl? Artık pul yapacak seviyedesin. Hadi bakalım. Sınavlarda görüşürüz. Deneme sınavlarda geometrideki farkı göreceksin. Bu kamptan sonra. Eğer adam akıllı Tam anlamıyla hakkıyla bu kitabı bitirdiysen hem konu anlatımını hem de bu kitabı bitirdiysen full full full. Başka da bir şey demiyorum. Gençler bu kampımız da böylelikle bitmiş bulunuyor. O zaman ne diyoruz? Sonraki kamplarda ben rahat durmam biliyorsunuz beni. Sonraki videolarda daha doğrusu görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.